iyi günler sevgili youtube severlerim bugün de sizlere elmadan sirke yapımını göstereceğim yalnız bu elmadaki sirke yapımında hiçbir şekilde su kullanmadan şeker kullanmadan hatta nohut kullanmadan hatta sirke yaparken birçok şeyler katarlar enterasyon olan tuz katarlar asla kullanılmaz tuz ondan sonra ekmekti bulgurdu bu tarz şeyler katarak kullanırlar Şimdi ben size ayrıca bal, pekmez, şeker gibi takviye ürünleriyle de yaparlar. Hiçbir şey kullanmadan sadece elmayı kullanarak bir çay bardağı sirke ve sirke anası sakladığım sirke arasında kullanarak bu vesileyle de malzemeleri de tanıtmış oluyorum. Görmüş olduğunuz bir kavanoz kullanacağız. Ayrıca de meyve sıkacağı makinesini kullanacağız ben vakit almasın diye sürü olarak YouTube'da belli bir miktarda çektim şurada suyunu alacağız bu elmanın posasını da arkadaşlar değerlendireceğim pozasında bakın şurada bir miktarını atıyorum bu çıkan posayla da su kefir yapacağız su kefirle merak ediyorsanız YouTube'umda çekmiştim kanalımda oraya açıp izleyebilirsiniz nasıl bir şey olduğunu Tabii ki ayrıca bir tülbent lazım. Ağzı açık olması için bir tane de lastiğe ihtiyacımız var. Arkadaşlar sirke yapmak için. Ben şimdi e, burada size şöyle söyleyeceğim. Sadece bir çekim yapmak için nasıl çekildiğini göstereceğim. Ondan sonra suyunu alıp gerekli malzemelerine katıp bir 4 ay sonra yaklaşık 4 ay sürecektir. Yukarısında bu yüzeyinde sirkenin anasının oluştuğunu göreceğiz arkadaşlar. Tabi ki bu kadarı do dolar mı dolmaz mı bu kadar elma ile bilmiyorum. Onu da göre görmüş olacağız. Hiçbir şekilde su ilave etmeyeceğiz. Saf elma suyundan saf haliyle sirke olacak. Şekerdi, baldı, pekmezdi, nohuttu. Hiçbir şey kullanmayacağız arkadaşlar. Tamamen saf. Sonucunu ben de merak ediyorum ne olacağını dört ay sonra videonun devamını çektiğimde onu da görmüş olacağız. Belki ara ara eğer ki köpüklenmeler oluyor e, alkolün çıkması için onları da belki çekebilirim. Hı, şimdilik videoya kameramı yerleştireyim ve nasıl çektiğimizi suyunu çıkarttığını göstermiş olayım arkadaşlar. Hatta şöyle de yapabilirim. elimle çekip <Gülüyor> Buradan bastırıp arkadaşlar evet. Su doldu Bunu buradan Çıkartıp yerinden Baya bir köpüklü gene bir suyumuz var elma suyu Kokusu da harika kokuyor bu şekilde kavanozumuzun içerisine aktarıyoruz arkadaşlar. Bakacağız. Ben çekmeye devam ediyorum. Tabii ki burası tamamen doğru. O kadardan bu su çıktığına göre büyük ihtimalle biz bunun ağzına kadar dolduracağız herhalde bunu. Asla su kullanmayacağız. Şimdi ben videomu burada durduruyorum. Vakit almaması açısından elmaları çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Son halini göstereceğim. Evet sevgili YouTube söylüyorum. Elmalarımızı sıktık. Ve nasibimizde bu kadar bir su çıkartmak varmış. Şimdi içerisine bir çay bardağı sirkemize döküyoruz. Ahireten ayarlanmasın için sirke anasını alıp içerisine atacağız. Tabii ki burada ben bir durdurayım. Evet arkadaşlar sirke anamızda gayet kalın bir sirke anamız. Bunu da en az üyümüzün içerisine atıyoruz. Şurada bir tane daha da daha vardı. Ona da yerleştiriyoruz. Ve ağzını tülkent ile kapatıp 4 ay boyunca bekleyeceğiz. Bakalım sirkemiz nasıl bir sirke olacak. Onu da göreceğiz. Böylece sirkemizi üstüne de bir etiketini yapıştıracağım. Bugünün tarihi itibariyle bakmış olacağım. Sonucunu bir 4 ay sonra 172 sirkeyle birlikte göstermiş olacağım. Saf elma suyundan yapılan sirke. Hiçbir şekilde içerisinde tekrarlıyorum. Nuhuttu, bulgurdu, şekerde suydu yok. Sadece elma suyundan yapılan sirke arkadaşlar. Sorucunu göreceğiz. İyi günler diliyorum.